Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dediğiniz gibi de Clash Royale's. Bakalım neymiş. Ocağı zor, zorluk 5, e, beş. zorluk 5miş. Bakalım. Benim benim arkadaşlar ne oluyoruz? Bu neden ses vermiyorsun ya? Arkadaşlar Hayır Ölmüşler Hayır İnkansız Hayır Öldüm ben de Şimdi izliyoruz bakalım müziği hiç kimse artık Bakalım gidiyor bu arka ediliyor ama arkadaşlar değil mi arka ters dönmesine iç gibi bat aa su buz su buz olmuş bakın başlayalım Başlatın. hayır ama ben neden arıyorum adam da benim bak diyor adam banana games diyor banana master pro kırıyoruz aa ben neden atladım bakalım yazar mı güzel gördüler gördü sonra cevap veriyorum Evet arkadaşlar en manlan ne söyleyeyim mi Tamam ee, bakalım bakalım bakalım bakalım şu şu yüksekte bakalım bakalım bakalım bak bak bak bak bak Bak, bak, bak, bak, bak. Arkadaşlar, e, benim epic mini game'in önüm var ya, o sadece bir kesimi istemiş. Yani benim için bu bir hayal kırıklığı Bir kesimi istemiş. Yani siz nasıl video yapayım, siz bana söyleyin. Nasıl bir video yapayım? Bakalım diyor ki, aa, zıplamayı unuttum ben yani bu en zor parkurlardan bile durmak, duramıyorsun resmen bile ya o kadar hızlısın ki? aaa bak kadar hızlı olur mu hiç? oha ezici ne kadar hızlı gidiyor ya oha ezici çok hızlı gitti bakın o kadar hızlı gittiğini ben düşünemiyorum Arkadaşlar sarışlıyorsunuz. Ha şuraya girelim. Burası müzikler. Aa ben burayı hiç görmedim. Burası. Ama ya ama. O var ayların içinden geç. Bu Parker acayip kolay. Bir yerden bulmaya çalışıyoruz. Nerde acaba ezici iniyor ezici iniyor acaba ezici iniyor nerde bu, ezici bitti yollu ezici nerde ezici hayır adamlar nasıl oraya geçişte anlayın arkadaşlar siz arkadaşlar siz bana kanal yorumlarından söyleyin Orada ne yapmalıyız? Bu parkurda o birinci katta nerede alt ilmeği? Ve arkadaşlar bu oyunu bilmeyenler söylüyorum arkadaşlar bu oyunun adı The Crush, The Crush. Yani e, ezmek demek. The Crush. Eziyor, eziyor ya da ezmek. Demek. Herhalde ezmek. Ah doğru. Ay ilbüsün ilbüsün krom zıttı. Ezi junior, ezi burada diyor. Bakalım nerede? Burada diyor ama adam. Arkadaşlar, aa orada ölüyor muyuz? Hayır hayır en çıktım, şey çıktım. Oh hayır hı hı. of ya. Ama hep neden ben inenliyorum? Adam ezdi gitti. Bakalım nerede? Adamlar bitirdi. Cidden bitirdi. Artık adamlar bitirdi. Bakalım nerede? Aa evet bitirmişler resmen. Aa bit. Aa ezdi. Adamlar yere düştü. Evet adamlar yere düştü. Ama ama bu çok zor. Arkadaşlar zor diyenler daha kolay diyenler haberin olsun lütfen lütfen daha kanalımızda bir abone biliyor ne olur abone ne olur nerde bu adamlar oradan gidiyor aa anladın adamlar <gülüyor> daha birinci kat burası kolay bende burası kolay Burası şu arkada gidiyoruz. Çok kolay. Ama burası da birazcık zor. Çok da kolay değil. Birazcık zor. Bebekci kolay değil mi? Aaa ezici iniyor hala. Oo, ben de bitirdim. 30 madde niye para kazanabilirim te, te, şimdi diyor ki tebrikler şimdi ikinci seviyedesin otuz maden niye para kazanabilirim ama ben bunları ne yapıyorum harcamıyorum unvanlardan bile günlük var günlüğü biraz da ben almayacağım onları hiçbirini almıyorum ve sahnede dönüyorum ohaa camdan içeri geçiyorum. Arkadaşlar inşallah bu parkurda değil, değil, değil ve parkurda değil. <gülüyor> Arkadaşlar bu çok zor bir parkur. Hayır adamlar nereye gitti? Adamlar nereye gitti? Hayır ya tam oraya attı yaptım. en son üç bin üç yüz nasıl ya yani? hemen diye pıt diye o bu boy, bu oyunun pros. arka bunu şuraya yuvarlayın evet şuraya yuppii yuvarladı gidiyo gidiyo gidiyo arkadaşlar burası nesi burada burda zaten oraya bakım ben gideceğim Bakalım orayı bilmeyenlere Ay, bu ne kadarısı? öldüm öldüm hemen bir bakayım oraya hemen bir bakayım ama aynz nasıl abi bir o hayatta Kalıyor ki ben ona. aa burası neresi aa Burası bakalım şuraya da bastım. ha Burası bizim için bir demek şimdi oyun yerimi ya Cidden bu oyun yerimi burası Oh Arkadaşlar bu çok zor bence Herhalde çok kolaydı bu Evet ben bunu açmıştım Ay evet bu çok kolaydı Oh açtım. Şuradan diyor atladım. Hmm. Atladım. Geçtim. Geçtim hmm. Ay, ama Arkadaşlar suya düşünce değerli mi de suya düşünce Çok mantık yok. Bu oyunda bence mantık yok. Aa burası neresi? Burası neresi? Aaaa! type Diyor ki Üç bir Oyun Yapımcısı işte. acilata hemen Adres Aaaa bunlar mı bunları yapmış? Bakalım ee, Depo durumu Doldu Buraya. -table, type, -table Oyun yapalım Evet bu doğru e, Roboks oyunu yapan kişi o Bu iyi inşallah kolay Evet kolay Kolay atlamalı değil Atlamalı değil Aaaa kolay dedim Acayip kolay bakın Geçemeyene geçemeyelim çok da yuh demeyelim de ayık oh bitirdim aaa bu çok kolay bakın arkadaşlar ben size dedim, çok kolay diye baya bir kolay arkadaşlar adapt mı oynamamı mı istiyorsunuz like attım valla like Arkadaşlar bir de e, e, Günde artık Ben gibi bir video attım yani Artık çok zorlaştı Benim için Ama siz istiyorsanız Günde 5 video bile atarım Çünkü bu kanal Sizin isteğinize bağlı Sizi izlemezsiniz Mesela kapatırım. Ama siz izlerseniz ama kapatma. Arkadaşlar burası da çok kolay. Bu oyun da bayağı bir kolay. Ama bütün bölümler çok kolay diye bir şey yok. Aa adam ne ara o kadar kolay. Geçmiş. Adam ne ara oraya geçmiş Ah ah o oh, ben de bitirdim ilk hayatta kaldığımda bitir bitirme süresi ne yani arkadaş? bitirme süresi ne? bakalım marketten hayır bir şey almayacağım marketten sadece bakıyorum şu. aa gitar da mı varmış gitar alırım hayır hayır almayacağım arkadaşlar bu, bu ne ya bu atlamalı kesinlikle bu atlamalı görünüşünden belli atlamalı bakın arkadaşlar atlamalı dedim ben yes. oha bu da swip parkur adam gözükmüyor burada ölmüş mü adam ölmüş üstte o adam üstte değildir canım Krabi. aa odayandı yuppiiiip yuppiiip adam bala girdi dı dı dı dı bütün adamlar baktık geliyor Plusuncular, prosumucular bin bin beş yüz Te, madeni para 1500. Arkadaşlar bakın The Crush, de crush. Hı -hı -hı -hı -hı -hı -hı. Ya 10 yıldır arkadaşlar bana yer şunada vay vay vay ha arkadaşlar bu videonun devamını istiyorsanız like ve abone olmayı ve videolarımı izlemeyi unutmayın görüşürüz.